Borsalarda yine son derece heyecanlı bir haftaya giriyoruz. Bu heyecan olumluğu biter. Olumsuz mu? görmek zor. Heyecanlı sebebi Perşembe günü gelecek enflasyon verisi. Perşembe Amerikan borsaları açılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim ayı enflasyonu ne oldu? Yani CPI, tüketici fiyatları endeksini öğreneceğiz. Beklentiler biraz aşırı olumlu gibi geliyor bana. Eğer gerçekleşen kötü olursa bunu borsa üzerindeki etkileri faciaya ulaşabilir. Çünkü borsalar beklentilerle gerçekleşen arasındaki farkı değerlendiriyorlar. Bence azıcık endişe verici şeyler var. Anlattıklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama biraz öngörüde bulunmaya çalışalım. Hazırsanız başlıyoruz. Borsalar daha önce öngördüğüm gibi Ekim ayının son iki haftasını rally modunda geçtiler. Geçen hafta Fed'in yaptığı oldukça şahince açıklamalar borsaları düşürdü ama cuma gününe toparlanmaya geçtiler. Çünkü bu hafta gelecek enflasyon verisi konusunda umuttular enflasyonun düşme eğilimi göstereceğini düşünüyorlar. Bu tabi olası ama başka olasılıklar da var. Wall Street Ekim ayında %7.9'luk enflasyon bekliyor. Eylül'de bu 8.2 idi. Bir iyileşme bekliyorlar orada. Aynı zamanda çekirdek enflasyon yani iş içerisinden gıdayı ve yakıtı çıkarınca geriye kalan enflasyonun da %6.5'e ince inanıyorlar. Bu Eylül ayında %6.6 idi. Beklenti böyle ama acı gerçek şu ki son 12 enflasyon tahmininin 10'unda... Enflasyon beklenenden yüksek geldi. Yani anlayacağınız Wall Street enflasyon tahminlerine pek başarılı değil. Daha tahminlerde başarılı olan bir kurum var. Cleveland Fed. Fed'in bir alt şubesi diyelim. Onun Ekim ayı enflasyon beklentisi %8.1. Çekirdek enflasyon beklentisi ise %6.6. Bu piyasa beklentisinin epey üzerinde. İç karartıcı haber şu ki Cleveland Fed de genelde yanılıyor. Wall Street'e göre biraz daha iyi bir performans olmakla beraber son 19 enflasyon tahmininin 14'ünü Yanlış yapmış, aşağı yönde yapmış enflasyon daha yüksek gelmiş. Bu durumda perşembe günü gelecek rakamların beklentilerin üzerinde olma ihtimalin gayet yüksek. Eğer Client Fed'in beklediği %8.1 ve çekirdek enflasyondaki %6.6'lık beklenti üzerine bir enflasyon verisi açıklanırsa piyasalarda yine kıyametler kopar. Belki aranızda tıranlar vardır. Eylül ayında enflasyon beklenenin üzerinde gelince borsalar önce sert düştü aynı gün içerisinde ama short covering yani açığa satılan hisselerin geriye alınma eğiliminden dolayı yukarı doğru sert atak yaptı ve ben oradan yola çıkarak Ekim ayının gerisinin iyi geçeceğini düşünmüştüm borsa açısından. Delim de doğru çıktı. Ama eğer bu perşembe günü enflasyon beklentin üzerinde gelirse Eylül ayındaki gibi tepki vermeyebilir piyasa. Çünkü Wall Street hazır değil. Wall Street kendini hedge etmemiş durumda. Eylül ayında enflasyon beklentin üzerinde geldiğinde Aralık sonu Fed faiz artış beklentisi 75 pas puan hemen fırlamıştı. Daha sonra 50 bas puanlara indi. Bu yine 75 bas puanı hatta biraz daha üzerine doğru gidebilir. Bu da senetlerinde ciddi bir düşüş anlamına gelecektir. Bilenlere hatırlatayım, bilmeyenlere söyleyeyim. Bir dahaki Fed toplantısı Aralık'ın 13'ünde ve 14'üne gerçekleşecek. Bu perşembeki enflasyon verisini görecekler. Bir de Aralık'ın 13'ünde tekrar enflasyon verisi açıklanıyor. Bu de kötü gelirse Fed'in o gün biraz sert bir faiz artışı kararı vermesi gayet yüksek olasılık. Peki benim tahminim ne? Valla bence enflasyon çok düşmeyecektir. Kendini buralarda korur. 7.9'luk bir yere doğru giderse harika bir sonuç olur ama baktığımızda enflasyonun kalemlerine kiralarda düşme beklemiyoruz, hizmet sektöründe pek düşme beklemiyoruz. Ve Eylül daha sevimsiz bir yön var, enerji fiyatları tekrar biraz yukarı doğru gitmeye başladılar. Bundan dolayı harika bir enflasyon verisi beklemek çok kolay değil. Tabii ben Amerika'da yaşamıyorum, enflasyonu fazla hissetmiyorum ve hep sürprizlere açık olmak lazım. Ama beklenenden iyi bir enflasyon verisi, hiç ummuyorum, beklenenden kötü bir enflasyon verisinin daha yüksek olasılık olarak görüyorum. Ama ben kimim ki? karşısında konuşan birisiyim. Yanılıyor olma ihtimalim tabii gayet mümkün. Siz kendi tedbirlerinizi buna göre alın. Eğer enflasyon beklerinden yüksek gelirse buna karşı kendinizi hedge etmenizde fayda var. Bilmiyorum bu kısa içerik hoşunuza gitti mi? Böyle bir uyarı niteliğinde olsun istedim. Eğer bu tip içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen gelin bizim... Yatırım ve girişim topluluğumuza üye olun. Ücretsiz bir topluluk bu. Hemen hemen her gün sabahları bir piyasa özeti geçmeye çalışıyorum orada neler olacağına dair. Bazen hisse senetlerinin detaylarına girmeye çalışıyoruz. Çok ilgi çekebilir. Ücretsiz de yukarıda ve aşağıda linki var. Gelin üye olun. Mutlaka bekleriz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.